Bugün 27 Mart 2022 Pazar güneş günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay de Balık burcundaki Merkürle yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 355'te Kova burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün Kova burcunda ilerleyecek olan ay bağımsız ve idealist enerjiler verebilir. Kişisel özgürlüklerimiz kadar toplumsal ve evrensel kavramlara da duyarlılığımız artabilir. Kova Burcu'ndaki ay, öğleden sonraki saatlerde Koç Burcu'ndaki güneşle uyumlu görünümde olacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabilir, günlük işlerimize motive olabiliriz. Aile içi ve karşı cinse ilişkilerde destekleyici olabilir. Sosyal enerjilerin güçlenmesiyle kalabalık ortamlara ve organizasyonlara dahil olabiliriz. Arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmek için öğleden sonraki saatleri değerlendirebiliriz. İletişim gezegenimiz Merkür bugün Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçecek. Merkür Koç burcunda çok sabırsız, ön yargılı, objektif olmakta zorlanan bir düşünce tarzı verebilir. Yeni fikirler ve girişimlerde cesur davranırken iletişimlerde bencil ve taammülsüz tavırlar öne çıkabilir. Merkür 11 Nisan'a kadar Koç burcunda ilerleyecek. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.